İkinci genel kurulunda seçilen yönetim ve delegemizle de sizleri bir arada görmekten çok memnunuz. Evet. Biz e, Sirt Barosu olarak asıl da sorunların temelinin diyalogsuzluk olduğu ve tarafların tarafların bir araya gelip konuşamamasından kaynattığını düşünüyoruz. Biz bu nedenle bugünkü toplantımızın çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Suyun üstünlüğünün var olmasında en büyük rol hiç kuşkusuz, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemidir. Yargı sistemi ve mensuplarının en önemli önceliği her türlü gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalmak, bağımsızlık ve tarafsızlıklarını korumak olmalıdır. Yargı organlarının herkesin güvendiği ve gönül rahatlığıyla kendini teslim ettiği bir kurum olarak işlemesi şarttır. Halkın yargıyla ilgili beklentilerinin karşılanması, ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Yine güvenilir yargının vazgeçilmez koşullarından biri etkili bir savunma gücünün varlığıdır. Adaletin temeli savunmadır. Bunu sağlayan da avukatlardır. Avukat yetkilerini hakka hizmet yolunda kullanan, yalnız yasanın ve vicdanın sesini yükselten kişidir. Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en önemli unsurlar, unsurun adalet olduğunun farkındayız. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Sirt barosu olarak dil, din ve siyasi farklılıkları bir arada barındıran bir şehrin STK'sı olduğumuzun farkındayız. Bu noktada hiçbir ayrım gözetmeksizin her kesimden mağdurun, mazlumun sığınağı olan bir baro olacağız. Bu nedenledir ki diyaloğa, etkileşime birçok kurum ve kuruluşla ortak çalışmalara önem vereceğiz. Hak ihlalleri noktasında hukuki duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Hukukun üstünlüğüne, adil yargılanma hakkına, yargı bağımsızlığına, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkacağız. Müzik